Elektrik Kıvırcığı kanalından bir videoya daha merhaba dostlar. Bu videomuzda N tipi yarı iletken nedir? P tipi yarı iletken nedir? İleri polarlama ve ters polarlama nedir? Bunları işleyeceğiz. Ve videoya geçmeden önce eğer kanala abone değilseniz kanala abone olup videoyu beğenip sevdiğiniz kişilerle de bu videoları paylaşmayı unutmayınız. N tipi yarı iletken nedir? Saf silisyumun ve germanyumun iletkenlik bandındaki deliklerinin arttırılması atomlara katkı maddesi ekleyerek yapılır. Silisyumun ve germanyumun son yörüngesinde 4 tane elektron olduğu için bunlar yalıtkandır. Biz bunları yarı iletken yapmak için son yörüngesinde 5 değerli valans elektronları olan arsenik, fosfor, bismut veya antimon ekleyeceğiz. Biz bu maddeleri Saf silisyumun ve germanyumun içine eklediğimiz zaman bunlar kovalent bağ oluşturacaklar. Kovalent bağ oluşturduktan sonra içlerinde bir tane elektron açığa çıkacak ve bu elektron serbest hale geçer. Bu elektron serbest hale geçtikten sonra buradaki iletkenliği arttırır. Gördüğünüz gibi buradaki şeklimizde de elektronlar bolca var. Akım taşıyıcıların çoğunluğu elektron olan silisyum veya germanyum maddesine ne tipi yarı iletken malzeme denir. Ne tipi malzemede elektronlar çoğunluk akım taşıyıcıları diye adlandırılır. Böylece ne tipi malzemede akım taşıyıcıları elektronlardır. Yani bizim ne tipi malzememizde akımları taşıyacak olan şey elektronlarmış. Şimdilik P tipi yarı iletkene bakalım. P tipi yarı iletken. Saf silisyum ve germanyum atomu içerisine... 3 valans elektrona sahip atomların belli bir oranda eklenmesiyle yeni bir kristal yapı oluşur. Bu yeni kristal yapıda delik, boşluk sayısı arttırılmış olur. Bakın bir öncekinde yani n tip yarı iletken maddede elektronları arttırmıştık. p tip yarı iletken maddede ise delikleri, boşlukları arttıracağız. Bu 3 valans elektrona sahip atomlara örnek verecek olursak her alüminyum, bor ve galyumdur. Örneğin saf silisyum içerisine belli bir oranda bor katılırsa bor elementinin 3 valans elektronu yani bor elementinin son yörüngesinde 3 tane bulunan elektron silisyumun 3 valans elektronu ile ortak kovanet bağ oluşturur. Fakat silisyumun 1 valans elektronu ortak valans bağ oluşturamaz. Bu durumda bir elektron noksanlığı meydana gelir. Yani bir tane elektron azlığı ortaya çıkar. Elektron yönünden az olur bu yapı. Bu az olana yani elektronun eksik olmasına boşluk veya delik diğer bir adıyla hol denir. Bu yöntemle elde edilen yeni malzemeye P tipi yarı iletken malzeme deriz. Çünkü boşluklar pozitif yüklüdür. Dolayısıyla P tipi malzemede çoğunluk akım taşıyıcıları boşluklardır. Pn birleşimi yani Pn birleşimi. Silisyum ve germanyum kristaline yeterli oranda katkı maddeler eklenerek Pt ve N tipi maddeler oluşturmuştuk. Neydi P tipi maddede? Deliklerimiz fazlaydı yani hollerimiz fazlaydı. N tipi maddede ise elektronlarımız fazlaydı. Bu maddeler tek başlarındayken bir işe yaramaz. Kullanamayız işlevsiz haldedir. P ve N tipi maddeme bir arada kullanılırsa bu birleşime... Pn birleşimi veya Pn eklemi denir. Biz bu temel yapı biçimine yarı iletken diyot diyoruz. Yani diyotlarımız P ve N tipi maddenin bir araya gelip birleşmesiyle oluşuyor. N bölgesinde daha çok serbest elektron bulundu. Yani N tipi maddemizde bizim en çok ne vardı? Elektron vardı. Bunlar akım taşıyıcı olarak görev yapar. Ve çoğunluk akım taşıyıcısı olarak da adlandırmıştık. Bu bölgede ayrıca ısı etkisiyle oluşan bir kaç boşluk, gelik, hol bulunur. Bunlar ise azınlık akım taşıyıcıları denir. Yani N tipi maddemizde de boşluklarımız varmış. Ama P tipi maddeye oranla çok çok az. Aynı şekilde P tipi maddede de elektronları vardır. Ama N tipi maddeye oranla bu elektronlar çok azdır. P bölgesi ise çok sayıda boşluklar, delik ve hol içerir. Yani delikle hol aynı şey. Bunlara çoğunluk akım taşıyıcıları denir. Bu bölgede ısı etkisiyle oluşan birkaç serbest elektron da bulunur. Az önce değinmiştim. Bunlara ise azınlık akım taşıyıcıları denir. Biz bu PN birleşimini elektronik endüstride diyotların, transistörlerin ve diğer katı hal devrelerinin temelini oluşturur. Şimdi gelelim Pn birleşiminin polarlanmasına. Pn birleşiminin polarlanması. İlk önce ileri yönde polarlamaya bir bakalım. İleri yönde polarlamada yarı iletken bir devre elemanının uçlarına uygulanan doğru akım geriliminin yönü ile ilgilidir. Pn birleşiminden akım akmasını sağlayacak şekilde yapılan polarlamadır. Yani güç kaynağımızın artı kutbu Pn maddemizin P kısmına geliyor. Güç kaynağımızın eksi kısmı Pn -E maddemizin N kısmına geliyor. N -E maddemizde elektronlar fazla olduğu için eksiye P -E maddemizde boşluklar yani delik ve holler fazla olduğu için de üç kaynağımızın artı kısmına geçiyor. Bu şekilde ileri yönde polarlama yapmış oluyoruz. İleri yönde polarlama şu şekilde çalışır. Bataryanın negatif ucu N bölgesine, pozitif ucu ise P bölgesine bağlanmıştır. Bataryanın negatif terminali N bölgesindeki iletkenlik elektronlarını birleşim bölgesine doğru iletir. Yani şu aradaki bizim birleşim bölgesine doğru iletiyor elektronları. Aynı anda ise pozitif terminal P bölgesindeki oyukları birleşim bölgesine iter. Birleşim bölgesi şu kısım. Uygulanan polarlama gerilimi yeterli seviyeye ulaşınca yani silisyum bir diyot için 0.7 voltun üzerine çıkınca germanyum bir diyot için ise 0.3 voltun üzerine çıkınca iletime geçer. N bölgesindeki elektronların ve P bölgesindeki oyuklarının Engel bölgesinin açmasını sağlar. Yani silisyumda 0.7 voltu geçince şu aradaki bölgeyi açıyor. Geçiyor. Germanyum diyotta ise 0.3 voltu geçince şu aradaki bölgeyi geçebiliyor. Şimdi gelin ters polarlamaya geçelim. Ters polarlama. Ters kutuplarda bataryanın negatif ucu P bölgesine pozitif ucu ise N bölgesine bağlanmıştır. Yani bataryamızın artı kısmı, yani pozitif kısmı diyotumuzun N bölgesine. Güç kaynağımızın eksi kısmı diyotumuzun P bölgesine bağlanmıştır. Ters polarlamada PM birleşiminde akım akmaz. İdeal diyot da akım akmaz ters polarlamada. Bataryanın negatif ucu PN bölgesindeki boşlukları, kendine doğru çeker. Pozitif ucu ise PN bölgesindeki elektronları kendine doğru çeker ve bu arada depülasyon bölgesi yalıtkan katman genişler. N bölgesindeki daha çok pozitif iyonlar, P bölgesindeki ise çok negatif iyonlar oluşturulur. Yani güç kaynağımızın artı kısmı şu N bölgesindeki elektronları kendine doğru çekiyor. Güç kaynağımızın eksi bölgesindeki iyonlar ise P bölgesindeki pozitif iyonları birbirine çekiyor. Bunlar birbirini çekince şu aradaki bölgeye yani şurası genişliyor. Burası genişlediği için de bu diyot üzerinden akım akması iyice zorlaşıyor. Bir de bizim azınlık akımı diye bir kavramız var. Ters akım germanyumda silisyuma göre daha fazladır. Bu akım silisyum için mikroamper veya nanoamperler mertebesindedir. Yani azınlık akımı dediğimiz şey, hani az önce demiştim, ideal diyotda ters yönde akım akmaz. Ama pratik diyotda, günümüzdeki gerçek hayatta kullandığımız diyotlarda ters polarlamada akım akar. Ve bu akan akım Mikroamperler veya nanoamperler seviyesindedir. Bir de ters yönde kırılma kavramı var. Ters yönde kırılma ise eğer dışarıdan uygulanan ters polarlama gerilimi aşırı derecede artarsa çığ kırılması meydana gelir. Yani bu çığ kırılması dediğimiz şey güç kaynağımızın voltajı iyice artarsa gerilimi artarsa... Buradaki diyotumuz bozulmaya uğrar. Fazla voltajı kaldıramaz. Bozulmaya uğradığı zaman da kısa devre yapar ve direkt iletime geçer. Bundan sonra diyot bir daha çalışmaz. Çalışması da çok düşüktür. Evet dostlar bu videomuzda sizlerle ters polarlamayı, ileri yönde polarlama, PN birleşimi, P tipi yarı iletken ve N tipi yarı iletkeni işledik. Bunun gibi videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız.